Selamlar sevgili VR takipçileri. Bugün sizlerle çok keyif aldığım bir sanal gerçeklik oyununun inceleme videosu ile karşınızdayım. Bugünkü arkadaşlar konu aldığımız oyun videosu aslında birçok kişiye yabancı olmayan ve herkesin az çok oynadığı ve ucundan da olsa bildiği bir oyun tarzı. Ritim oyunları arkadaşlar. Bugün Beat Saber isimli muhteşem bir ritim oyununu inceleyeceğiz. Tabii ki de sanal gerçeklik oyunu. Öncelikle oyunu dediğimizde akla gelen birkaç tane hemen böyle lap lap lap oyun isimleri var. Bu oyun isimlerinden bir tanesi özellikle de içlerinden benim en çok sevdiğim oyunlardan biri arkadaşlar Osu. Osu. <gülüyor> Bildiğiniz üzere arkadaşlar Osu bedava bir oyun. Fare üzerinden oynayabiliyorsunuz veya klavyede ki benim tercihim X ve Y tuşlarıyla beraber çok özür diliyorum X ve Z tuşlarıyla beraber yardım alarak. Yani ben genel olarak fareyle notaları izleyip X ve Z tuşlarıyla pat pat pat pat pat pat basıyoruz. Ve <gülüyor> oyun sonunda da artık işte e, hard oynuyorsanız elinizi, insane oynuyorsanız direkt böyle kolunuzu oyuna teslim ediyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir oyun olsun. Ancak oyundaki o müzikteki o ritimleri oynarkenki hissetme ve hani o müzikle bütünleştirebilme olayı size arkadaşlar olsunun oldukça sağlam bunu. Hepimiz biliyoruz zaten. Diğer bir oyun ise herhalde çok klasik olacak. İtalyadır. Her ne kadar ben çok gitar oynamayı sevmesem de arkadaşlar, çevremde seven birçok kişi var ve keyifle oynuyorlar. Keyifle oynayan hiç kimseye bir şey söyleyemiyorum. Ancak osu daha zekli Neyse arkadaşlar, benim anime tabanlı <gülüyor> osu tutkumu bir kenara bırakacak olursak... Şimdi ise Beat Saber incelememize geri dönelim. Beat Saber'da arkadaşlar şimdi bu saydığım iki oyundansa öne çıkan önemli, daha doğrusu heyecan verici bir noktası var. Bu heyecan verici noktası ise arkadaşlar üzerinize gelen müzik notalarını... Işın kılıçlarıyla kesmeniz, doğramanız. Size hem gerçek zamanlı, çok zevkli bir ritim oyunu sunuyor hem de size aksiyon yaşatıyor. Yani oyunu oynarken bir yandan müzikle birleşirken bir yandan böyle kendinizi Jedi veya Sith severler de bilmiyorum <gülüyor> ne derece Sith'e Sith'e severler ama olacak böyle oynarken kendimi böyle bir Jedimiş gibi böyle laf laf dotaları doğruya doğruya kendimi kaptırıyorum arkadaşlar. Aynen Beat Saber'da bir nevi OSU'daki gibi sizlere farklı arka planlar, farklı şekilde nota alternatifleri veya elinizdeki kestiğiniz o light saber'ları, ışın kılıçlarını daha farklı şekillerde sokabilme olanı sunuyor. Tabi bu da oyunu oldukça daha enteresan noktalara getiriyor. Şimdi birçok kişi OSU oynarken arkadaşlar arka planlardaki resimleri kapatıyor, oyun ekranını küçültüyor falan da bu olay Beat Saber'da size yansıdığında ise çok daha farklı bir yere gidiyor konu. Çünkü <gülüyor> daha fazla partikül açıyorsunuz, o notaları keserkenki kıvılcımları arttırıyorsunuz ve o notaları kestiğinizde içinde bulunduğunuz sahanın içinde bulunduğunuz yerin de efektleriyle beraber hem müziğe daha fazla bağlanıyorsunuz hem de o oynadığınız oyundaki ritim sizi inanılmaz bir şekilde bağlıyor arkadaşlar. Yani düşünsenize bir yandan nota kesiyorsunuz, oradan duvar geliyor, yana kaykılıyorsunuz, sonrasından farklı notalar kesiyorsunuz, aşağıya gidiyorsunuz, doğruluyorsunuz ve size çeşitli hareketler de oyun yaptırıyor. Bir yandan da o kadar yorucu bir oyun arkadaşlar. Ancak, ancak, ancak ve muhakkak arkadaşlar eğer yakınlarınızda sanal gerçeklik oyun kafeleri varsa... Bir defa bile olsa gidip Beat Saber'ı denemeniz lazım arkadaşlar. Çok keyifli, inanılmaz keyifli. Sevgili takipçiler, şimdi ise gelelim oyunun grafik bakımından incelememize Bildiğiniz üzere, oyunlarda, bilgisayar oyunlarında ve PlayStation oyunlarının aksine arkadaşlar, sanal gerçeklikte biraz kulağa hileri geliyor olabilir ancak Grafik gerçekten de oyuncuların o kadar aradığı bir kısım değil. Çünkü oyunda içine girdikten sonrasında sizi hayrete düşürdüğü için grafiğe çok fazla önem vermiyorsunuz. Hatta oyunda ellerinizi görüp görmemek olayı bile bir kenara uçup gidebiliyor. Şimdi ki gelelim arkadaşlar Bit Saber. Bit Saber ise zaten grafik bakımından öyle üstün bir şey istemiyor olacak ki... Kendisinin grafikleri oldukça arkadaşlar oyun için kullanışlı ve oyunu oynarken kestiğiniz o notalar olsun arkadaşlar veya ekranın parıldaması, bulunduğunuz yerin sahnenin e, efektleri, partikülleri sizi hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Oldukça sade, oldukça kullanışlı, tamamıyla on numara beş yıldız grafiklere sahip. Tabi bu ne tarz grafikleri aradığımıza göre de değişir arkadaşlar. Oyunun grafiklerinden sonrasında herhalde aklınıza ilk gelecek diğer şey ise arkadaşlar ki Bence hani beni düşünürsek ki grafikten önce aklıma ilk gelen şey oynanış Oyunun oynanışı ve mekanikleri Oyunun oynanışı ve mekanikleri arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum gayet sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Hani oyun ilk çıktığında lightsaber'ı savururkenki şeylerinizde kumandanız belli bir noktada durup kalabiliyordu ancak benim son oynama deneyimlerimce size söyleyebileceğim kadarıyla böyle bir sorun kalmamış. Bunun dışında ise arkadaşlar... Oyunun içinde sınırlı şarkı var gibi gözüküyordu. Ancak oyunun Discord sunucusuna üye olduğunuzda hem oradan farklı lightsaber'lar indirip hem farklı sahneler indirip hem de arkadaşlar bir sürü istediğiniz şarkıya ulaşabiliyorsunuz. Ancak tabi ki de bu söylediklerimin hiçbirinin oyunun mekanikleriyle daha doğrusu oynanışıyla çok da bir alakası yok arkadaşlar. Biz gelelim asıl oynanış şekline, asıl oyunumuzun mekaniğine. Oyunumuzun asıl mekaniği arkadaşlar... Eee... ...sizin de sürekli arka planda görmüş olduğunuz gibi mavi ve kırmızı iki notanın gelmesi. Elinizdeki kılıçlardan bir tanesi mavi, diğer elinizdeki kılıç ise kırmızı. Tabi bunu indirdiğiniz lightsaberlarla değiştirebiliyorsunuz. Orası farklı bir konu ve farklı bir tema. Üzerinize doğru gelen notalarda farklı işaretler var. Kimisinde sağ gösteriyor, kimisinde solu gösteriyor, kimisinde yukarı, kimisinde aşağıya. Ve her renkte bu simgeler var eğer... Bu simgeler yoksa ve nota yuvarlak, hani notanın üzerinde büyük bir yuvarlakla üzerinize geliyorsa buna sert bir şekilde vuracaksınız. Aksi takdirde hangi renkse kırmızıda sahi gösteriyorsa sağdan bir şekilde, daha doğrusu kırmızıda sağdan bir şekilde böyle oluyor, <gülüyor> savurarak kesiyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında hani oyunun e, gene keyifli iki mekaniklerinden bir tanesi üzerinize duvarlar geliyor Şimdi bu duvarlar başlangıçta hani ilk oynayanlar için çok hoş bir deneyim olmayabilir Bir yandan botaları kesiyorsunuz oyunu yeni yeni alışıyorsunuz eliniz yeni yeni ısınıyor Bir yandan sağ mı kaçacağım bir yandan sola mı kaçacağım diye düşünüyor olabilirsiniz Ancak oyuna alıştıktan sonrasında inanılmaz keyifli oluyor oyun arkadaşlar Resmen sizi dans ettiriyor ve size zorla spor yaptırıyor. Evet, zorla size spor yaptıran sanal gerçeklik bir ritim oyunundan bahsediyoruz burada. Tüm bunları arkadaşlar birleştirdiğimizde sağa sola kaçınmakla, üzerinize gelen mayınları yanlışlıkla kesmemeye çalışarak, duvarlar geldiğinde gerekirse eğilip gerekirse yanlara kaçınarak arkadaşlar Beat Saber gerçekten size oynadığınız dakikayı o oynadığınız müziği inanılmaz şekilde hissettirip, inanılmaz bir şekilde sizi bu aksiyonun içine sürüklüyor. Hani ben oyunu oynarken ki e, sanal gerçeklik kaskı kullanan arkadaşlarımız varsa, kilolu özellikle benim gibi kilolu arkadaşlar için biraz terletici bir deneyim olabiliyor ki Beat Saber bunu körüklüyor arkadaşlar. Hani oyunu Oynadığınızda bir buçuk iki saat sonrasında kantar içinde kalmış olmanıza rağmen hala daha oynamak isteği hala daha devam edebiliyorsunuz. Sizi bu derece oyunun içinde tutuyor ve üstelik muhteşem bir ışın kılıcı kullanma simülasyonu sunuyor arkadaşlar. Evet sevgili takipçiler bildiğiniz üzere normal bir oyun olduğunda üzerine konuşabileceğiniz çok daha fazla noktaları var. Çok daha farklı yerlere gidebiliyor ancak... Beat Saber gibi ritim üzerine dayalı oyunlarda maalesef üzerine konuşabiliriz çok da bir şey kalmıyor. Gerisi sizin deneyiminiz ve sevdiğiniz şarkıyı derecesine oynamanız kalıyor arkadaşlar. Videomuza son noktayı koymadan önce arkadaşlar merak edenler için evet elimdeki bir zanpakton. Neyse çaktırmayın arkadaşlar. Kimi zanpaktosu olduğunu soracak olursanız da zanpaktonu deniyordu bunlara ya? Öyleydi sanırım izleyeli çok uzun zaman oldu arkadaşlar bu ilçe. Neyse. Fanları varsa eminim ki zaten şu anda onun onunki işte Kenpachi'nin Zanpaktosu diye şey yapıyorlardır Evinim Neyse arkadaşlar Bugünlük videomuz bu kadar Umarım izlerken keyif almışsınızdır ha, Bu arada da Eğer merak ediyorsanız öncesinden söyleyeyim Şu anda bu videoda benim oynayacağım bir Gameplay bulunmamakta arkadaşlar Yalnız ilerleyen zamanlarda Kesinlikle Beat Saber'dan da oynayacağım videolar kanala eklenecektir. Öyleyse bir sonraki oyun inceleme veya gameplay videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.